Merhaba arkadaşlar, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü bizine ne gibi astrolojik bir etki bekliyor, gökyüzünde ne gibi gündemler var ve ayın konumları neler? Bunları anlatıyor olacağım bu videodan. Arkadaşlar sabah saatlerinde Çarşamba günü Ay Başak burcuna geçiyor. Ay başak'tayken genelde e, biraz daha sorumluluklarımıza yöneliriz. E, biliyorsunuz Başak Burcu e, hizmet etmekle, çalışmakla, emek vermekle ve sağlıkla eğilintilidir. Dolayısıyla e, yeni bir sağlık planı başlatmak için, sağlıklı bir kahvaltı, sağlıklı öğünler için veyahut e, bir plan organizasyon yapmak için, onun dışında e, bir takım işleri toparlamak, e, yoğun çalışmak, ve planlayabilmek için oldukça uygun bir gün diyebiliriz. Ayın başakta olduğu günler. Ancak tabi ay başakta deyip geliştirmek çok yüzeysel bir anlatım olacaktır. Ayın açılarına bakalım. Onun dışında günlük ve hafta boyunca aslında etkili olan bir takım açılar var. Onlara bakalım. Ayın Uranüs ile sabah saatlerinde özellikle güzel bir açısı var. Dolayısıyla farklı fikirler için, sıra dışı bir takım yöntemler için oldukça uygun zaman dilimleri, ne gibi teknolojiyle alakalı konular, teknolojiyle ilgili bir işle iştigal ediyorsak bununla alakalı yeni gündemler söz konusu olabileceği gibi. Onun dışında kendimizi daha özgür, daha rahat, daha marjinal bir şekilde ifade edebileceğimiz saatleri olacaktır sabah saatleri. Gün boyunca etkili olacak Uranüs'ün Merkür, Plüto ve Satürn'le zorlu etkileşimleri var arkadaşlar. Dolayısıyla Uranüs'ün zaten aslında haftaya damga vurması bu zorlu açılarından kaynaklıydı biliyorsunuz ay tutulması videosunda da bahsettim haftalık burç videolarında da bahsettim. Uranüs gerçekten e, bu dönemde oldukça aktif rol oynuyor arkadaşlar zaten e, boğa burcuna geçmek üzere ama koç burcunu terk ederken Çok e, sert çok radikal bir takım değişiklikler yapmak adına e, Gerçekten kritik açılar oluşturuyor Şimdi e, Uranüs'ün Merkürle yapmış olduğu açıyla beraber ee, sıra insanlarla, arkadaşlarla toplanabiliriz, tanışabiliriz veyahut iletişim konusunda bir türlü e, tam olarak karşımızdakini anlayamama ya da kendimizi çok doğru bir şekilde ifade edememe gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Yani e, olayı e, olması gerektiği somut biçimden çok daha dolaylı, çok daha farklı e, şekilde yorumladığımız takdirde ufak tefek yapabiliriz. E, bir takım iletişim problemleri yaşamak mümkün olabilir gün boyunca özellikle buna dikkat edelim. Onun dışında zaten Uranüsün, Pluto ve Satürn'e yapmış olduğu sert açılar uzun süredir etkili ve etkili olacak. Bunlar zaten hayatımızda artık özgürleşmemiz gereken, dönüşmemiz gereken, değişmemiz, emek vermemiz, zorlanmamız gereken konuları bize sürekli sürekli hatırlatıyor olacak. Zaten ay tutulmasının etkilerini tam olarak üzerimizden atmış değiliz. Bugünlerde özellikle... E, herkes biraz e, zorlayıcı etkiler altında olduğu için biraz e, yorucu, biraz bunaltıcı günler yaşıyoruz. Ve e, hemen hemen 3-4 gün boyunca etkili olacak Mars-Satürn karesi söz konusu. Bu da e, biliyorsunuz e, Mars hareket edelim, aktif olalım derken Satürn otur, otur oturduğun yerde emek ver, çabala, e, ondan sonra harekete geç diyen bir gezegendir. E, bu ikisinin kombinasyonuyla beraber... Ee, yeni bir girişim başlatmak yeni bir faaliyet başlatmak gibi bir niyetimiz varsa Satürn'ün kısıtlamalarına e, toslayabiliriz arkadaşlar e, bir, bir şekilde adım atmakta bir şekilde ileriye gitmekte e, cesaret etmekte e, zorlanabiliriz özellikle dediğim gibi hareket ve aksiyon gerektiren konularda adım atmak e, zorlayıcı olabilir ve e, dolayısıyla bu hafta sonuna kadar özellikle hemen hemen bu etkiyle beraber biraz daha kendimizi e, kapana kısılmış, bunalmış hissedebiliriz. Özellikle trafikte baş bölgesine dikkat edelim. Kazalara öfke nöbetlerine karşı temkinli olalım arkadaşlar. E, bunlar zaten dediğim gibi sadece çarşamba gününde genel olarak haftanın Gündemin oluşturan açılar. Günün ilerleyen saatlerinde ayın neptünle bir karşıt açısını görüyoruz arkadaşlar. Ee, Balık burcundaki neptünle başak burcundaki ay karşı karşıya geliyor olacak. Ee, özellikle öğle ikindi saatlerinde. E, bu da bir takım. E, duygusal aldanmalara özellikle duygularımız ve sorumluluklarımız arasında yani günlük rutin işlerimiz ve hayal dünyamız bilinçaltımız arasında e, bir takım aldanmalar yanılmalar e, veyahut belirsiz durumlarla karşılaşma ihtimalini ortaya koyacaktır. Ancak aynı saatlerde yine ayın satürne çok güzel bir olumlu açısı var. Bu da. Öğleden sonra özellikle bir emek verdiğimiz işle alakalı konular, parayla alakalı konular, çalışmamız gereken ve planlamamız gereken, sorumluluk almamız gereken alanlarda güzel adımlar atabilmemizi gösteriyor arkadaşlar. Sorumluluk almaktan korkmayacağız, çalışmaktan korkmayacağız ve yeni bir iş girişimi başlatmak adına dediğim gibi öğleden sonraki saatleri tercih edebiliriz. Akşam saatlerine doğru e, ayın e, Jüpiter ile kare açısı söz konusu olacak arkadaşlar. Özellikle e, eğitimle alakalı, hukuksal meselelerle alakalı uzak yerlerden beklediğimiz e, konular ve gündemler. Gerçi e, ağanın haritasına baktığımız zaman da 5. eve tekabül ediyor. Yani e, özellikle yaratıcı girişimlerimiz, hayallerimiz, hedeflerimiz, çocuklarımızla ilgili konular veya e, özgüvenimiz maddi kaynaklarımızla ilgili konularda bir bereketsizlik bir şanssızlık enerjisi hissediyor olabiliriz akşam saatlerinde dediğim gibi e, jüpiterle ayın sert açısından dolayı diğer açılar hala devam etmektedir e, zaten gün boyu ayın uranüsle ayın neptünle sert açısı ve satürnle e, olumlu açısı devam etmekteyken özellikle e, jüpiterin ve yay temsil etmiş olduğu Eğitim konuları, hayat görüşü konuları, uzak yerler, yabancı ülkeler, yabancı dil gibi konularda bir takım gergin durumlar söz konusu olabilir. Yani hayat görüşümüzün aslında ne kadar bizi geçersiz yollardan hedefe ulaştırmaya çalıştığını fark edebiliriz gibi Tabii bunlar günlük geçici etkilerdir arkadaşlar. Bu etki özellikle saat 20 sularında daha keskinleşiyor olacak. Ee, ayın jüpiterle kara açısı biraz gerilim yaratabilir. Özellikle aile büyükleriyle olabilir. Ee, daha bilge, eğitimli, donanımlı görmüş olduğumuz kişilerle uzaklardan gelecek haberler can sıkıcı olabilir. Veya seyahat planlarımız varsa bunlarla alakalı e, hoş olmayan canımız ufak tefek sıkacak durumlarla karşılaşabiliriz. Eğitim hayatımızla ilgili de bir takım gündemler söz konusu olabilir. Özellikle dediğim gibi e, akşam saatlerinde başlıyor ama saat 20 sularında bu açı daha çok keskinleşiyor olacak arkadaşlar. İlerleyen saatlerde saat 21-22 sularında ayın Uranüs ile yapmış olduğu olumlu açı sona erecek. Ancak ayın Neptünle ve ayın Jüpiterle ile Yaptığı açı zaten biliyorsunuz. Jüpiter Neptün karesi var. Bir tek kare oluşturacak. Dolayısıyla özellikle saat 22 sularında hayallerimiz, hedeflerimiz, hayal hayat görüşümüz, günlük sorumluluklarımız ve hayal ettiğimiz konular, yapmak istediklerimiz, hedefi yani planı ortaya koymak istediğimiz konularla alakalı zorlanmalar yaşayabiliriz arkadaşlar. Atıyorum bir akademik kariyer hedefimiz vardır. Ancak günlük sorumluluklara takılır. E, hayal ettiğimiz gibi gelişmez bir takım şeyler. Bunun haberini alırız. Veyahut uzaklardan öyle bir haber gelir ki e, bizi ikilemde bırakır. E, veya yanıltıcı etkiler söz konusu olabilir. Bu açı özellikle saat 22 sularında daha gergin açılar söz konusu. O yüzden bu, bu esnada... Alacağımız haberler, yaşayacağımız olaylar bizi hemen hayal kırıklığına, hemen dağılmaya, bunalmaya itmesin. Dediğim gibi bunlar zaten günlük gün içerisinde değişen geçici açılardır. Özellikle duygusal durumumuzu daha çok etkileyen açılardır. Bu esnada çok fazla, özellikle akşam saatlerinde çok ciddi kararlar almamaya gayret gösterirsek daha olumlu bir şekilde bitiririz günü diyorum arkadaşlar. Evet, Çarşamba günün açıları bu şekilde. Umarım faydalı olur, umarım işinize yarar. Videomu beğendiyseniz beğene basar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.